Artarken depresyon hayatına sana kadar boktan Saçma yoklama alma kimse edilken varlığının farkında Kalamadım baş başa kendimle Vazgeçmedim asla benliğimden Tutamadım ipini uçurttuğumun Merakım hep gidişatı zorlu mudur dur? Bulamadım yolumu ben ah Bulanır gözlerim yaptığıma Bırak beni rahat Gelememden ikazılmalara iki kelam et İçini bana değil kendine dök Her saat ifla geçer gözükür Alırım dersimi her atada Kalamam doğrularından uzak Basamakları atla sayarak Kaçamaklardan fayda basat Katladım riski almak için ta Aksam mani arar efkar Güvenemediğimden yürürüm tek yolu bu da benim mutlak sunum. Ya dediğim geçmişi her kötü vaktimde buna yok zaman akciğe. <gülüyor> Gördüklerim ne duyduklarım bir değil. Bu da sizin pisliğiniz ya ya ah. Verdiğim değer akitenizde bir değil. Bu da benim miyim serleym bra. Fazlasıyla yaşadım yalanların ardında Kaçmak istedikçe ben döndü bana tüm namlular. Hayata kalmak gibi yüküm var. Yorulmam yok bir bilirim kendi hakkımda bu uralardan fayda görmemazlar sövüp saysam hiç pişmanlıkta duymam sönük insanlar fazla zararı arardan hepsinde yalan kağıtla var isyanım bu bataklı. He. Ve çıkamam ki her yer bana geliyor zindan Sabrım sağ kalmadı üst üste Biniyor bütün olanakla Sıvışamam aralarına ben Inemem asla en tepeden iddialar beni kılıyor sert Ağzından çıkan her kelimeyi Doğdu dört yanım hüzünlü yüzde Etkisi üstümde tümden Silemem geçmişi gözümden Önümde şeritli filmler Artık yılmam alışık bünyem Nasihatlara geliyor gülme Dinlemem ilgimi çekmezse Boş laflar aklım içelemez Yağ yeah. Fazlasıyla yaşadığım yalanların ardında Kaçmak istedikçe ben Döndü bana tüm namlı Hayata kalmak gibi yüküm var sırtladım da yorulmam Yok bir bilenim kendi hakkımda Buralardan fayda görmem asla Sövüp saysam hiç pişmanlıkta duymam Sönük insanlar fazla zararı yarardan Hepsinde yalan katla var isyanım bu bataklığa